Şeylere baktım ben, hiçbir şey görmekten taktım ben. Sen neredeydin, ben neredeydim? Kafama koymuşken tanımın ses duşatlar gündüz başında sekat kesmeyen baktım ben. Arkanı aldım, bölge var şimdi oralara bakma, baktım ben. Olamadım büyük adam belayı boşuna gitti, benim kurdugun terley karalayı karalayı baktım yerlere kent anlı uygular alır kendi bize kapta baktım gözlerim farklı Aynadaki Hüseyin camlı Burda mı değil senin bugüne kadar yaptıkların karımdaki zehir Soğukluğunu unutmadığım aklımdaki değir Bir yürü onadım gelirim mümkansızım mı değil Değil değil değil su denir diyeyim Sokak yok benim mutluluğum evim Serin serin onlarda uçum ve sendeyim Bunları bırak önce hatalarına deyin <gülüyor> Düşünce buluttan da yağlı yer yanarken kalbimdeki bu tipiyle parçalar Kecikme yok aramızdaki parçalar kafamı yaşlayamam yerini yalpalar Düşünce yerim buluttan da yağlı yer yanarken kalbimdeki bu tipiyle parçalar Kecikme yok aramızda parçalar kafamı yaslayamam beni de yalpalar